ay doğru. Yok. Benim Zeylan var hamurun mu? Aynı. Ben e, seyirte sağlık müdürlüğü e, bulaşıcı hastalıklar şube sorumlusu uzman doktor Uriye Akça halk sağlığı uzmanı e, olarak görev yapmaktayım. E, ilimizde e, sağlık çalışanlarından sonra ikinci aşama olan e, yaşlı ve bakım evi aşılamasında bugün merkez toplum sağlığı e, çalışanlarımızla geçmiş bulunmaktayız. E, şimdiye kadar 3500 e, sağlık çalışanından ilimizde 2000'i aşılanmış bulunmakta. E, halen de aşılamalar devam ediyor Bilmiyorum. sağlık çalışanı evet. olarak. Eee bu aşılamalar sonucunda eee herhangi bir aşı sonrası istenmeyen etki e, rapor edilmedi. Şu an e, bir yan etki e, görülmedi hiçbir sağlık çalışanında. Eee onun dışında 378 e, Toplumda aşıyla ilgili eee kafalarda olan soruları e, cevaplamak için de e, konuşmak istiyorum. Eee bu aşı uygulaması peyderpey bakanlığın plan programı çerçevesinde bütün topluma yayılacak şekilde uygulanacak. Toplumda bazen bu aşı uygulaması ile ilgili sorular kafalarda oluşabilmekte, çekinceler oluşabilmekte. Öncelikle bu aşı inaktif virüs aşısı. E, yıllardır uygulanan e, çocukluk çağı genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde uygulanan aşılarımıza benzer şekilde üretilmiş uygulanmakta olan bir aşı. Zaten fazil çalışmaları sona erdi. Ondan sonrasında da e, Türkiye genelinde ve ilimizde uygulamalar devam etmekte. E, bununla ilgili bir çekincelerin olmamasını istiyoruz. E, toplum bağışıklamasının e, önemini vurgulamak istiyorum ben burada. Bireylerin hani belli bir kısmının toplum belli bir kısmının aşılanmasının yeterli olmayacağız salgınla mücadelede öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken bir konu. Yani toplumsal olarak tamamımıza yakınımızın aşılanmış olması gerekir ki bu salgında pandemiyle mücadelede yol alabilelim. Tabii ki pandemi için şu an elimizdeki en etkili silah bu aşı uygulaması olacaktır. Pandeminin sonlanması için. Ben bir halk sağlığı uzmanı olarak aşı kendim de uygulattığım gibi yakınlarıma ve çevreme de uygulatacağım gibi bütün halka da uygulamaları için öneride bulunuyorum. Şu, bu kalemle mama, şu kalemle yazma şu kalemle yaz. Çok kalemle yaz sen gel. Ben bu cüzdanı ben alacağım. söyle. Yunus Deniz. Hepsi Abi. Yavaş şey yapmayın şey ha, <gülüyor> Sen yap Uven Uven okay. otur. Recep. Hı. Recep otur Recep. Biraz Bilal hazırlan. Burayı biraz